Peace. Herkese iyi geceler. Wow. Selam herkese. Yangın. Yeah! <gülüyor> Eren'cim nasıl? Ha, şimdi biraz önce bir ee, Belki bu şekilde olur diye demiyorum. Gelecek Bilimde kanalıyla İşte ile. bu. Evet. <gülüyor> ya Cevdet hocam nedir bu durum? Gerçekten akşam akşam var ya deniyorum deniyorum sürekli hata veriyor ve bağlammıyor neden? Allah biz de anlamadık hocam bir kere daha böyle oldu karşı taraftan şey yaptık oldu bu sefer oldu bakalım nasılsınız iyi misiniz görüşmeyelim. Valla iyiyim çok teşekkürler ne olsun e, epey yoğun böyle koşturmalı. Dönemler e, yani sizi çok sevdiğim için hani dedim dediğim gibi bir sohbet edelim çok da keyifli olur e, uzun süreleri takip ettiğim bir kanalsınız zaten yaptığınız biliyorsunuz Twitch'ten, Youtube'dan yaptığınız şeyleri çok beğeniyorum tebrik ediyorum Hı -hı. ondan e, böyle bir şeyi zevkle kabul ettim ama gerçekten böyle bilmiyorum ya o kadar koşturuyorum ki ben de ne yaptığımı şaşırıyorum yani. Valla çok yoğun olduğunuzu biliyorum hocam. Yani sırf sosyal medyadan belli oluyor. E, paylaşımlarınızla bile. Evet, evet. Arka planını düşünemiyorum bile yani. Çok teşekkür ederiz. Biz şey yapıyoruz sonuçta. Keyif alıyoruz. Sıkıntı yani şey dert edeceğim bir durum değil. <gülüyor> Mutlu olacağımız şeyler bunlar. Çok sağ olun hocam. Şimdi e, pardon duymadım bir bildirim geldi evet. o arada. Yani tabii sizin nasıl gidiyor? Siz neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor çalışmalarınız? Biz de çok iyiyiz hocam. Biz size en son hemen bir duyuru yapayım. Ben kendi hesabımdan açmış Instagram. Aslında Gelecek bir neden girecektim. Nasıl oldu bilmiyorum. Şu anda da çık çıkmak istemiyorum. Hani bir daha bozmamak adına. Ama duyuru yapayım. Gelecek Bilim'de izliyorlar aslında. Yüce <gülüyor> <gülüyor> karıştırdın. İmkansızlardır. Yani, ünlü bilim programını izliyorsunuz aslında arkadaşlar. Youtube'a koyacağız bunu sonrasında. Şöyle göstereyim. Ee, Gel, hocam. Bu bilim, bu yazılım nereye gidecek? Bak daha, <gülüyor> daha <gülüyor> Instagram bana konuk oluyorsun belli değil. <gülüyor> çok garip ya hocam gerçekten çok garip. Bilemiyorum ama Gelecek Bilim'de adına burada olduğumuzu söyleyeyim. Yani. <gülüyor> gelecek Bilim'de değil. hocam hakikaten öyle mi? <gülüyor> Durum bu mu? Valla öyle hocam ama ya yani biz daha önce yaptık yayın. Yüksel hocayla <gülüyor> yaptık direkt aldık. Sizin acaba işte çok takipçiniz olması, çok istek gelmesi bir yerlerde bunu engelliyor mu acaba Instagram? Onu düşündüm sadece. Evet. Mozart Science'la yaptık böyle. Biz onları konuk alacaktık. Sonra biz on, onlar bize geldi. <gülüyor> Galip oldu böyle. Ee, Olsun. <gülüyor> ama şöyle. Nasıl? Hocam şimdi... E, İlk şeyi söyleyeyim. Gelecek bilimde tamam. biz izleyicimiz e, size yabancı değil. Aslında siz de bizi çok nezaketle Twitch'te paylaşmıştınız. Şöyle bir şeydi benim Twitch Psikoloğu diye bir programım vardı ve psikolojik Hı -hı. analizler yapıyordum. Sizin Giliyor. ses analizi yapmanız gibi. Onun haricinde ben de zaten bir e, klinik psikoloğum. Evet. iletişimiyle uğraşıyorum ama sizi de takipçinizin işte kendi evdeki böyle işte duştaki şarkı söylemelerime falan müthiş şan katkınız var yani onu söyleyeyim. Daha öyle bir video yayınlamadım. Duşta şarkı söyledim analizi yok. Gönder Hayır, yapalım. Yani... <gülüyor> Kariyer Olamıyor finali işte. olarak. Kariyerimi bitiret miyim? Şan teknolojisi dinlemek, öğrenmek müthiş yani ufuklar açtınız. Mesela işte Münir Nurettin analiziniz benim için böyle tap noktaları tekrar tekrar izlediğim videolardan biridir. Sizi biz Psikoloji analizini almıştık Özgün Hoca'nın da vasıtasıyla. Twitch psikolojunda biz sizin analiz yapmanızı, psikolojik analizini yapmıştık. Siz de biz sizi analiz ederken, siz de Twitch'ten canlı yayın yapmıştınız. Bir... <gülüyor> Analizception olmuş. iki yıl kadar oluyor sanırım. <gülüyor> tabii, tabii. Ee, oradan beri evet. çok görüşememiştik ama yeni bir seriyle aslında çıktık Instagram'da. Hemen ondan bahsedeyim isterseniz çok uzatmadan. Evet, evet. Şimdi evet. Ünlü Bilim serimiz Gelecek Günlerin bir programı ikinci bölümdeyiz. Ee, şöyle gelecek bilimde bilmeyenler için biz bir bilim iletişim platformuyuz. YouTube'da, Twitch'te canlı yayınlar yapıyoruz. Ee, sonra bunların podcastlerini podcast mecralarında dinleyebiliyorlar. Sitemiz var gelecekbilimde.net diye. Orada yazılarımız var ve Kırk'ın üstünde gönüllüyle bunu yapıyoruz. Burak Çankaya ile birlikte kurduk. O da bende işlerimiz var. Gönüllü olarak bunu hobi olarak yapıyoruz ama gönüllerimiz yani pırıl pırıl e, çalışıyorlar. iOS ve Android'de de uygulamamız var. Onu yüklerlerse mesela yayınlardan Bildirim şeklinde haberleri oluyor, böyle push notification şeklinde. Detaylı bilgi için bakabilirler. Şimdi bu program ne? Bu program aslında bir sosyal sorumluluk projesi. O yüzden ikinci kez teşekkür ediyorum kabul ettiğiniz için. Çünkü ünlülerimizin takipçilerinin gündemini bilime almak istiyoruz. Hani gündemimiz çok sıkıntılı, çok dolu, koronavirüs, bir sürü evet. e, politik şeyler var. Böyle bir bilim molası verin. Bir saat Instagram'da, bir canlı yayında ve bilim temalı bir talk show ilk defa yapmaya çalıştık. İlk bölümde bir oyuncu Yüksel Ünal konuk olmuştu. Ee, böyle hocam size e, üç bölümümüz var. Böyle bazı derin sorular soracağız. Hiçbir şekilde bilim bilmenize böyle bilimle ilgili izleyenlerin de gerek yok. Ee, görüşlerinizi alacağız. Sonra şıklı sorularımız var hızlı hızlı. Ve en sonunda da o mu bu mu diye hangi bilim insanıyla ya insanıyla akşam yemeğine çıkmak isterdiniz, sohbet etmek isterdiniz diye bir bölümümüz var. O zaman başlayayım mı hazırsanız? Hadi hemen. hemen. Haydi bakalım. Hızlı hızlı gidelim. Derin sorular bölümümüz. Birinci soruyla geliyorum. Bilim insanlarının hemen icat etmesini istediğiniz üç şey hocam. Ah ne kadar zor. Allah'ım ben hep soru sorulmak çok zor bir şey. Bilim insanının hemen icat etmesini istediğiniz. Ee, acaba ne olabilir? Şöyle bir düşünelim. Ee, birincisi şey olabilir ya. Hani genel olarak hastalıklara çare, herkes bunu diyordur belki ama ben de öyle hı hı. isterim yani. Bütün hastalıklara çare, sadece bugünkü pandemi değil, kanserden tuttuğum bütün hepsine bir çare. Ha, peki bu hepsi çare bulunduğu zaman dünya daha güzel bir yer mi olur? Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Nüfus artık kaç trilyona çıkar, yani daha güzel bir evren mi olur bilmiyorum yani, o ayrı. Hı hı. İkincisi, e, şu internette, <gülüyor> bilim insanları size sesleniyorum. Ya şu gecikmeyi engelleyin ya. Ben biriyle konuşurken niye salise senkronla sürekli konuşmak zorundayım? Aynı anda konuşabilirim. Bu ikinci isteğim. Ee, üçüncü isteğimle ne olsun? Ee, şöyle bir düşünelim. Ee, ya mesela şey güzel. İnsanların uçmak istemesi güzel değil mi? Bence yani uçaksız. Yani şahsi olarak uçabilme becerisi kazanmak çok güzel bir beceri olurdu. Bir de bunu e, rica ederdim. Keyifli Süper. Olursun. Yani evet. bu soruların en çok sevdiğim yanı ekibimizi birlikte hazırladık. Her ünlümüze evet. soruyoruz. Aynı sorular bu arada. Evet. Ama çok farklı cevaplar geliyor. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Sizden de çok değişik cevaplar yani. Ben aslında şey düşünüyorum böyle hani ses tekniği ne bileyim işte bir e, akor, akor cihazı burada böyle <gülüyor> entonasyon bozulunca öten evet. falan. Ya da yani <gülüyor> biyonik ses falan diye bekliyordum ama o e, e, çok bir süpermen gibi. gibi uçmak mesela diyorsunuz. Her insanda böyle bir şey olsun diyorsunuz. Ya ben çocukluğumdan beri en büyük hayalim böyle bir bakarsın hani yani ne güzel masmavi gökyüzü ya bir istemiyor musun orada olmak? Orada Tabii. uçmak ne bileyim yukarıdan aşağı bakmak yani o özgürlüğü o rahatlığı istiyorsun bilmiyorum. Yani uçakta evet. evet onu yakalıyorsun ama uçak çok mekanik bir şey yani hareketleri falan filan. Bunun sende olduğunu yani hayal et yani bir kuş gibi <gülüyor> kanatlarını da hayal et. Bilmiyorum. Vallahi hocam ben de sanal havacılıkla uğraşıyorum uzun zamandır simülasyon e, şeyle. Birçok bilinmeyen bir yönüm. Şöyle bir gösterecek kokpit var arkamda. Eee <gülüyor> kokpiti hocam bu. <gülüyor> Öyle bir merakım da var aslında böyle bir sürpriz çok olarak e, söylemiş olayım. Öyle çok. en azından gerçek uçamasak da biz de bilgisayar yazılımlarıyla şey yapıyoruz. Şöyle de bir kitabım bravo. var. Şuraya hep koyarım onu. Şöyle göstereyim. Sanal pilot. Merak edenler baksın. Peki. Aa ee, senin kitabın mı? Seninle evet yazdın. hocam. <gülüyor> evet. Vay maşallah inanılmaz bir şey ya. Yani. Aynen. <gülüyor> araya araya geçin <geçirdim> yani. hızlıca. <gülüyor> Kusura. Aa, vallahi bravo. Aklıma gelmişken yeri gelmişken. Bittim. Peki. İkinci soru daha da ilginç. Siz uçmaktan bravo. bahsettiğiniz için aslında gezegenlere seyahat mümkün olsaydı. Ya yani orada <gülüyor> kolonimiz var. Normal sürede gideceksiniz. Hangi evet. gezegene gitmek isterdiniz ve neden? Ee, yani Ay'a gitmek isterdim. Yani Büyük ayarlarım yok o konuda, hani Plüton'a gidip <gülüyor> bakayım orada ne var falan gibisinden. Yani daha Ay'a bir gidelim bakalım, ne var ne yok, bir görelim. İlk önce onu bir görmek isterdim. Sonra sırayla diğerlerini de görebiliriz ama, hani bir deneyim yok. Bu bence kıymetli bir şey yani. Hani Sadece uzaktan gördüğün, efendim şöyle yapılıyor, böyle yapılıyor, uzayda şu yapılıyor, şu astronot şu şekilde hareket etmiş işte, üç adım atmış gibi bir şey değil de hani bunun bir üstü. Gidiyorsun orada, bakıyorsun, sen de geziyorsun. Ne bileyim bir yerdeki toprağa dokunuyorsun. İlginç olurdu yani. Çok e, spesifik bir gezegen bu konularda e, şey olmadığım için. Hani yıldızları çok severim. Hı hı. Işte, yıldız fotoğrafı çekmeyi severim. Zamanında gökyüzü haritası diye kitaplar alırdım böyle bakardım. O. Neymiş? araştırmaya çalışıldım Bir yere kadar gelebildim. Ben jeoloji okudum. iki sene jeoloji mühendisliği okudum. E, o sayede de hani hem yer kabuğu hem... E, bir de ayrıca şeyi de çok severim. E, ay şimdi gelmeyecek bir e, Ay niye gelmiyor aptal? Dur bakayım. Ya hep konu kalmak istediğimde gelmedi. <gülüyor> Celal Şengör mü? Abi <gülüyor> böyle hatırlatmak Celal çok korkuyor. Celal Mars jeolojisi üzerine çalışmaları var mesela. Ya, Celal Hoca'nın ben İTÜ'de bir sempozyumuna katıldım. Gittim, ee, Müthiş bir adam. Gerçekten müthiş bir adam. Hı -hı. O kadar güzel şeyler anlattık ki yani mesela soruyordu öğrenciler. Diyorlardı ki yani atıyorum bir gezegenden bahsediyorlardı o sırada. İşte dünyaya en yakın işte şeye sahip, en kısa sürede dönüştürülebilecek gezegen olarak söylüyorlardı. Hani hocam e, acaba nasıl olur falan. Bin sene ya bir şey değil dedi. Bin senede hemen orayı dedi şey yaparız falan Geolog dedi. için bin sene nedir yani? <gülüyor> evet ama benim çok hoşuma gidiyor bu sohbet. Yani hani bin seneden bunu hallederiz atmosferini de yaparız falan demişti. Hatta hiç unutmuyorum Bugün o gün dedi ki hocaya, hocam dedi ben dedi Ankara'da dedi bir... Şey kuruyorum dedi işte. Uzaya insan getirip götürme e, şirketi açtım dedi. O da dedi ki, şirketi. <gülüyor> Öyle <gülüyor> cevapları. <gülüyor> Bakacak alem biz bayağı görüştüm. <gülüyor> Ona hiç girme dedi. Yalnız herkese de tavsiyem şöyle bir şey dedi onun üzerine. E, o işi bırak, robot işine gir dedi. <gülüyor> Bak ondan daha çok kazanırsın kısa, kısa vadede dedi. İleri görmüş. Evet, evet. Bundan sonra herhalde bir on... 15 sene, 20 senelik hayatımız tamamen robot teknolojileri üzerine olacak çünkü tabii. Zaten evet. var ama daha da aktif hayatımıza gireceklerini düşünüyorum ben. Evet, evet. Beraber yaşayacağımızı, beraber çalışacağımızı, bir yapay zeka ile beraber üretmeye başlayacağımızı düşünüyorum ileriki dönemde. Müzik üreteceğiz mesela, ilham verecek bana nasıl olacak ama... Beste vardı değil mi? Yapay zeka, bestelen tarafından, besteleniyor falan, ki... böyle şeyler de var yani. Var, öyle şeyler ben de görüyorum zaman zaman ama... Hani burada değiller ya, yanımızda değiller. Bir robot hmm. olarak biz fikir vermiyorlar yani. Bilgisayarda bir programlar şu anda. İşte ben hmm. Q-Base programında 3 akora basıyorum. O bana diyor ki bu akorları istersen şunu şunu şunu basabilirsin. Öneriyor bana. Programı bunu yazılıp verebiliyorsunuz ama hani kanlı canlı bir yanınızdaki bir robotun, insana benzeyen bir şeyin, Size konuşması, bence yedili bassan daha iyi olur orada falan derse. <gülüyor> böyle şeydi, değil, değil de, mi? De, şey, Bariton bir evet. robot falan. Ya ilginç olmaz mı? Sen sus falan kavga burada. burada. Yani. <gülüyor> Bilmiyorum Çok aslında böyle şeyler geliyor. Yani. Ağzı açıklığı o, falan diyor mesela. böyle. O o işe girmez. Bak onlara karışma şeklinde. <gülüyor> <gülüyor> o zaman robot gibi işle öyle bir denen şey oldu. <gülüyor> <olalım>. <gülüyor> Çok değişik. Bilmiyorum. Bir... E, OTTÜ'de müzik değerlendirmesi diye bir ders almıştım hocam. Musical appreciation diye. Ee, hocamız da şey, Necat Başeymezler sevgili. işte CSO'da, e, Viyola çalmış 40 yıl üzerinde. Bize o dersi veriyordu. Orada şey demişti, konuşurken böyle sohbet etmiştik bir YouTube yayınına çağırmıştık kendisini. Demişti ki e, aslında şu an bilim, yani müzikolojide, müzik biliminde en çok araştırılan şey e, tonların mükemmel olmaması. Yani mükemmel e, aralıklarla yaptığın zaman kulağa Hı. hoş gelmiyor diyordu. Kusurlu yani. oldu işte. 440 değil, 442 falan. Bir adı vardı Hı. onu, bir terimi unuttum şimdi söylemişti. Doğru Bu gibi. sorunu mesela psikologlar baktı mı falan gibi bana sormuştu. E, dediğiniz gibi Hı. yani robot olsa da ya da işte bugün midiler, midiler tabii eski de bir sürü teknoloji var, ototunlar falan. Hı. Aynı dadı vermiyor ya işte o büyük ihtimalle o Aynen. beynimizin mükemmeli sevmemesi. Birazcık kusur arıyor, insan kusuru arıyor herhalde işin evet. içinde. Evet yani kusur. ya insan müziği matematikleştirmeye başladığı anda, yani sadece frekans değerleri olarak bakmaya başladığı anda Hı -hı. onun e, sizin kulağınızda yarattığı etkiden uzaklaşıyorsunuz bence. Yani Hı -hı. bundan bir ilgisi yok. O dediğiniz hikaye de hani frekanslar üst üste taşındığı zaman, çünkü iki katı, iki katı, iki katı gidiliyor. Heh. Akorlar yan yana konduğu zaman sondaki akorlar bozuk geliyor kulağa. Evet. Başladığınız zaman bu ne ya, akordu bozuk bunun diyorsunuz. Evet. O şekilde akordu bozuk. Ona denilen hiçbir piyano e, akordu yapan kişi hı hı. yani böyle akord cihazını karşına koyup yapmaz. Öyle akord olmaz. <gülüyor> Onu, tabii belli notları alır, sonrasını tamamen kendi kulağıyla yapar. Çünkü insan zevki öyle bir şey yani. Mükemmel, Gerçekten... mükemmel. Bu arada sizin işte jeolog yönünüzü belki çok sıkı takipçileriniz biliyordur da ben hani yeni duydum. Güzel <gülüyor> evet. oldu bu vesileyle. İlk yani, Sonra bırakıp itiye biz... evet, Valla iyi yapmışsınız aslında ama hani o da onu okumanız da e, önemli bir şey. O, o geçmişimden bilmiyordum mesela. E, şöyle bir şey söyleyeyim. Daha okula girdim. Bir tane matematik profesörü vardı. İlk derse girdi sınıfa. Daha bir jeoloji birinci sınıf. İlk ders matematik. Girdi sınıfa bize şöyle bir baktı. Aranızdan dedi müzik yapacak olanlar bıraksın dedi okul dedi. <gülüyor> Daha dakika bir. Adam o kadar <gülüyor> alışmış ki. <gülüyor> yani buraya girecek. Kesin iki sene sonra satıp gidecekler bunlar burayı diye. Ve böyle Allah'ım dedim bana mı söylüyor, Ben nereden tanıyor falan bu adam böyle bozulmuştum. <gülüyor> Ama hakikaten yani ilginç, jeoloji bilimi e, çok değişik bir bilim. Çünkü <gülüyor> toprak, gökyüzü yani yaşamın gereklilikleri üzerine uğraşıp bunu sevmeye sizi adapte eden ve hani bununla ilgili çalışmalar yaptırıyor. E, toprağı seven, yeri seven, uzayı seven, havayı seven yani yaşadığı dünyayı seven bir insan aslında... Yarı şey dedi müzik tarafı da benzer şeylerle iç içe geçiyor. Hı hı. Ve o nedenle adam direkt söylüyor diyor. Aranızda şarkı söyleyecek varsa hemen saza başlasın dedi adam. Hiç <gülüyor> i̇şte dedi öyle kaldı. Nasıl şey çok güzel ya. <gülüyor> yani şu, yani profesör sonuçta orada tesadüfi bir şey söylemiyor yani tecrübesiyle ön şey. Sizin okulanılar ben... efsane hocam ya. Alaaddin Yavaşça <gülüyor> anınız falan hatırlıyorum onları. Anlattın mıydı onu ya hocam? Birkaç kere anlattınız, bir iki videoda anlattınız <gülüyor> mı? De, de, de, de, de bunlar. Estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> kere anlatılmak sıkıntı var. Bir kere anlatıyorsam <gülüyor> çok ilginç. Ben sorularıma dönüyorum o zaman. <gülüyor> i̇ki, e, sonraki sorumuz şu. Uzaylılar, yani uzaylı derken UFO falan kastetmiyorum. <gülüyor> Şunu kastediyorum. Evet. Dünya dışında Akıllı veya kız, yani bakteri gibi de olabilir, akıllı formda olabilir. Yaşam sizce var mı? Varlarsa geliyorlar mı? Ay vallahi yılların kaosu bu. Şimdi bizim evet. özgün olsaydı burada, hocam zaten, evet. burda, zaten buradalar <gülüyor> diyecekti direkt ya. <gülüyor> zaten buradalar. Yani nedir hani zaten yıllardır buradalar. Valla ben inanıp inanmamakla alakalı olarak, hani inanç çok basit bir şeydir yani inanmak. İnanırsın, Hı -hı. evet o var bence dersin veya yok bence dersin. Yani temel bir varsayım gibi geliyor bana bu tür şeyler. Ama Hı -hı. E, sizce var mı dediğinizde neden olmasın? Olabilir. Hı -hı. E, biz evrenin bir köşesinde toz tanesi kadar bir gezegende bu şeyde, hatta tozdan bile küçük mikroorganizma kadar bir gezegende evrenin boyutuna bakılırsa e, var olabiliyorsak, Başka bir yerde başka formların oluşmaması için hiçbir sebep yok ki. Yani neden olmasın? Evet. Aynı evren aynı mayadan e, parçalanarak büyüyor. Yani aynı mayanın dağılmış hali. Binlerce tane olabilir, milyon tane de yaşam formu olabilir. Bunu ancak işte ne kadarını araştırabiliyoruz? Hala şeye, uzaya, işte şuraya yakın yakın mesamelere e, şey gönderip, gemiler gönderip, de o gemilerde insan da yok yani birçoğunda. Tabii güneş de... dışına çıkan Voyager 1 2 yani. Onlar da 40 yıl önce gönderilmiş. Evet. Yeterli ee, yeterli o kadar. yok. Belki ileride işte Elon Musk'lı şöyle buydu büyük atılımlar yapıp daha uzun süre, daha hızlı şekilde gidebilecek, belki daha kolay iletişim kurabilecek, e, gemiler, ulaşım cihazları, ulaşım aletleri yapılırsa Hı -hı. İşte burada bir atılım sağlanabilir. Ve gerçekten de hani e, Hawking'in dediği gibi adam diyor yani, ya bu kadar kurcalamayın bu işi sonunda hakikaten bir yerde bulacaksınız. Geri <gülüyor> <gülüyor> yani, dönüşü olmayacak diyor adam. <gülüyor> Başınıza <gülüyor> iş alacaksın. Evet, evet yani yapmayın diyor, uğraşmayın diyor fazla. Hmm. Belki de yani, Hawking de bir dahiydi yani. <gülüyor> Dediğin evet. ne kadar, o zaman şöyle diyelim ki %51 doğru olma ihtimali var sıkıntı yani. Boş biri demiyor Hawking diyor. Evet. Bu arada izleyicilerinizin e, gençler de çok görüyorum. O yüzden söyleyeyim. Hani bu alanı cidden merak eden. Hani ben işte UFO var mı yok mu böyle UFO'larla işte yok. Bilmem ne istitüleri yok. işte Amerika'daki şeylerle böyle zaman geç, geçirilebilirler tabii ki. Ama bu işte ciddi mesela astrobiyoloji okuyabilirler. Yani astrobioloji <gülüyor> denen bir alan var. Dünya dışındaki canlı formlarını araştırıyor. Tamamen bunun üzerine kurulmuş. Çok saygın bir alan. Öyle hiç UFO'culuk falan değil. Biyolojinin Astronomi'nin ortak paydası astrobiyoloji. Betül Kaçar var mesela, işte Twitter'da takip ederlerse işte Betül Öceği, ee, mesela o konuda uzman kendisi. Peki evet. size göre, burada evet dediğim gibi inan hocam burada, hani bilgiye dayanılması gerekmiyor size göre bilim tarihinin Hı? en önemli buluşu nedir? Bilim tarihinin en önemli buluşu sanıyorum ee, elektrik. Yani elektrikle hmm. ilgili her şey, üretilen her şey çok kıymetli bir şey bence. Bu dönüşüm bizim şu an bu saatte sizle konuşmamızı sağlayan temel şey yani. Hmm. Elektrik çok kıymetli bir buluş. Yani elektrik buluş mu? Elektrik ama onu dönüştürebilmek işte hmm. bir lambaya dönüştürebilmek bir şeye dönüştürebilmek onun o enerjisinden faydalanmak ve her zaman da beni şey etkiliyor o nedenle. Ben ne zaman böyle bir Tesla belgeseli izlesem. Hmm. Böyle hayranlıkla adamı izliyorum. Ne olağanüstü bir zekası varmış. Ne, ne muhteşem bir hümanizmi varmış ki. Hani Einstein'e posta koyabilecek kadar. <gülüyor> değil mi yani? Şimdi Einstein dedi mi şu an dünyada herkes aa Einstein inanılmaz diye her teorimine öyle bakarken yani Hı -hı. zamanında hani senin bu yaptığın şey işte dünyada kötü şeyler yapacak diyecek kadar rahat bir adam ve hani hayran oluyorum o Tesla'nın felsefesine. Ne zaman konuşsam böyle konuşasım da açılasım geliyor. Daha da konuşasım geliyor adamla ilgili. Hani inanılmaz bütün kendisine aktarılan kaynakları gidip işte ben bu evre, yaşayan her şeye, her bölgeye bedava elektrik vereceğim diye kendini yırtması hı -hı, ve sonunda hiçbir şey yapamaması. Bütün bütün buluşların hepsinin çalınması. En sonunda da bence öldürülmesi. Öldürüldükten sonra evine girilip beyi varsa toplanıp e, işte masaya götürülmesi. Çok acı. Acıklı, o, acıklı da bir bilim insanı hikayesi. Yani evet, Edison'la evet. kapışması yani inanılır gibi değil ya. Yani yaşadığı her şey garip. Elektrik bence o nedenle kıymetli yani. Elektrik gerçekten yani bugün kesildiği zaman anlıyoruz ya hijyenik ihtiyaçlar yani. deniyor buna. Yani varken var demiyoruz Hı. da yokken anlıyoruz bu ihtiyaç olduğunu. İşte elektriğin gitmesi, yani internet altyapısı, teknoloji altyapısı buna bağlı. Yani şu an elinde powerbanklerle dolaşan hani bir ya. nesiliz yani mecbur. O bile yani bir elektrikle ilgili. Elektrik var tabii ama keşfi işte kullanılması falan. E, bu listemizde hocam bununla ilgili çalışan insanlar da var. Belki onlardan birini seçerseniz ve evet. onlarla sohbet edersiniz. Çok Hayaller. mutlu olurum. Çok küçük <gülüyor> bir örnek vereyim. E, ben 99 depreminde Adapazarı'nda olan biriyim. Oo. 99 depreminde e, ilk giden şey elektrikler oldu. Hmm. yani gittiği anda birincisi şöyle bir şey yaşadım deneyim e, ben yıldızlara bakmayı çok seven biriyim ve e, hani ışık kirliliğinin ne olduğunu da iyi bilen biriyim hmm. e, bu çevremizde yanan sokak lambaları şunlar bunlar her şey ışık kirliliğidir bu işte yanlış aydınlatıyoruz değil mi aslında o çok kötü bir şey biz e, gökyüzünü görememek üzere hayatımın <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> gökyüzünü görmeyelim de sokağa görelim kurtulalım Ya yani çok ilginç bir şey Kendimizi korumakla ilgili psikoloji, başka bir şey değil. İşte oraya geleceğim. E, çıktık depremden bir e, bulvarın üzerine oturduk korkudan hiçbirimiz bir şey yapamıyoruz. Tepeye bir baktım hayatımda o kadar yıldız görmedim. Çünkü kap karanlık bir şehir, bir tane ışık yok. Ya dedim muhteşem gözüküyor. Ya o korkunun içinde şaşkınlıkla bile gökyüzüne bakıyorum. Ya dehşet sayıda yıldız var. E, ve gerçekten çok ilginç bir şey. Elektriğin kesilmesinin ne kadar korkunç bir şey olduğunu söyleyeyim mi size? Çok basit. Hmm. Elektrik olmadığı anda her şey duruyor. İletişimden tutun, ne hayal ederseniz. Birinci gece, biri, bizim hepimiz evimizin önünde şeylerde yatıyoruz, yerde yatıyoruz. Eve kimse girip hmm. Zaten yıkılmış her yer. Biri geldi mahalleye ve şunu dedi, bakın. Sakarya Nehri taşıyormuş, her yeri sel basacakmış, kaçın. kaçın. Bakın bu kadar söyledi. Biz o bahçede en az 20 kişiyiz bir arada oturan. Hiç kimse kalmadı biliyor musunuz? Herkes arabalarını atlayıp kaçtı. Sakarya Nehri'nin taşıp şehrin merkezine gelip bütün şehri su altına alabildi. Yani 9.9'luk bir deprem olup dünyanın jeoloji haritasının değişeceğine inandılar. Elektrik bu işte. Dezenformasyon o zaman bile değil mi? Yani kontrol etme şansı yok. Sokakta ışık yok. İnsanlar temel inanılmaz korkuyorlar. Evet. Yani sokağa giren birini görmek için feneri suratına tutuyorsunuz ki kimsin, nereye gidiyorsun? Yani bir anda böyle bir hayata geçiyorsunuz. Bakın bir gecede. Şu an her şey çok konforlu ama bir gecede her şey değişebiliyor. O nedenle elektrik inanılmaz kıymetli bu yeni dünyada Revolution diye bir dizi vardı sanırım. J.J. Abrams'ın. Eski de bir dizi. Kuzenim tavsiye etmişti bana. Orada öyle oluyor. Bir anda bütün elektrik sistemleri gidiyor. Öyle başlıyor dizi. Bir tane evet. adam var şeydi işte. Google diye bir yer vardı. Ben orada çalışıyordum. Eskiden çok iyiydi <gülüyor> falan diye böyle arada. Yine <gülüyor> tarım yapılmaya başladı Yani elektrik yok. Hiçbir şekilde bir elektrik yok. <gülüyor> Aynı dediğiniz gibi o döneme düşüyoruz. Peki hocam eğer siz bir bilim insanı olsaydınız. Yani şu anki işte jeolojiyi, ses net, net, demiyorum. Net, net, Hangi alanda çalışmak ister? Çok net. <gülüyor> ben baştan beri benim hayalim, en büyük hayalim, tek Amazonların ortasında hayvanlarla, kuşlarla ilgili çalışma yapmak isterdim. Oo, çok ilgilendim. Ve bütün ömrüm boyunca sekmeden, hiç çıkmadan, hmm. ölene kadar hep bunu yapmak isterdim. Yani orada kayıtlar yapmak, değerlendirmek, incelemek, veriler yazmak, notlar almak ve bir ömür boyu kaç sene yaşıyorsam bu notlarımla böyle kitaplar çıkarmak isterdim. Mükemmel. Ya peki onların hani hayvan yönü mü, daha çok ses yönü de mi var? Her hani şey. Yani yaşam, o yaşam formu bana çok e, şey geliyor ya orada oranın da hayatı belki çok zor yani bu bir hayal işte sordunuz ya isterdim evet. <gülüyor> evet yani oraya gidince Amazonlarda yaşamak kolay mı yani imkansız neredeyse insan her türlü şeyde büyük sıkıntı yani bir insanın yaşaması için en zor şartlar neredeyse Hı -hı. Ee, ama bana çok çekici geliyor her zaman yani o, o detayları incelemek o hayvanların neler yaptığına bakmak canlılığın nasıl oluştuğuna nasıl ses çıkardıklarına ne yaptıklarına öbürünün ne yaptığına kaç tür canlı olduğuna çok zevkli değil mi ya? Bir ömür harcanır ee, bura. Keşfedilmeyi bekleyen ne evet. kadar çok hayvan var aslında. Çoğu, çok fazla keşfedilmemiş alan da var yani. Kürler e, var e, dediğiniz gibi. Şey çağrıştırdı hocam e, Jane Goodall biliyor musunuz? Bu şempanzelerle birlikte yaşayan bir e, bilim insanı. E, hmm. Merak edenler baksın Jane Goodall'a. Baya bir ilginç bir insan. O da aynen sizin aynen o şempanzelerle yapıyor. Onlarla hmm. yaşıyor işte onların doğasında falan. İşte, ee, çok değişik keşifleri oluyor o yüzden. Ee, çok, çok ilginç yani. Zooloji aslında. Zoolog olmak istediği ya da etolog. Etoloji dediği bir alan var. Hayvan davranışı inceliyor. Psikolojiye böyle bir dirsek temasında bir alan. Ee, onu da belki hani işte meslek arayanlar, belki edenler varsa onu da söyleyeyim. Etoloji e, tam o konuda aslında hocam e, merakınızda. Ah işte... Benim e, büyük babam falan çok acayip bir adam. Cumhuriyet'in ilk öğretmenlerinden benim büyük babam. Hmm. Yani keman çalıyor, e, jeolojiyle ilgileniyor, radyo yapıyor kendi. Yani, bakın tahnit yapıyor, hayvan tahnitleri yapıyor. Ben hayatımı böyle bir insan görmedim. Yani nasıl insan... Bizim eve, çocukluğumda ben hatırlıyorum, böyle insanlar gelirlerdi. İşte atıyorum o zaman hani e, ulaşımlar hiçbir şey kolay değil yani. 80'li yıllardan bahsediyorum. Daha zor. Böyle hmm. gelirlerdi ve torbalarla taş getirirlerdi. Obsilyen getiriyorlardı dağlardan Ya jeolog değil adam. İlkokul öğretmeni. tamamen hobi. Zevk alıyor. <gülüyor> Tam yani, böyle Hezarifen gibi. Her şeye yani Da Vinci abi, gibi yani. Böyle her şeye meraklı. Bizim şu anki zaten en büyük sorumuz şu. Topraktan uzaklaştığımız için bize bunlar vay ne kadar ilginç gibi geliyor. Toprakla ilgilenen adamın hayatı bu zaten. Yani Yaşadığın şeylere bakıyorsun, hayata bakıyorsun. Yani jeoloji mesela oluşumu nedir? Nasıl jeoloji oluşmuş? Çok basit. Bir tane adam dağa çıkıyor, çok basit yani. Bu ne ya falan diye bakıyor, tadına bakıyor falan. Allah Allah, bu taşı koyuyor. Ondan sonra öbürünü koyuyor. Aa diyor, bu taşlar nasıl oluşmuş acaba? Ya yani bu kadar basit, insanın temel sorularıyla oluşan bir şey bilimlenen şey. Ve bu kadar zevkli ki. Ha tabii onu yapabilme için jeolojide özellikle çok paraya ihtiyacım vardır. Hiçbir zaman yani aç adam jeoloji yapamaz ben dedim. Jeoloji <gülüyor> olsa belki göverdi beni ama gerçek bu yani. <gülüyor> ya, ya, Gezeceksin çünkü onda yani. Neyse. Öyle çok zövküm. Çok ilginç. Ee, <gülüyor> Celal abiyle de biz 3 yayın yaptık. Belki yayından sonra konuşalım belki bağlantı kurmanızı bir daha. Biz denemenize yardım ederiz. Almak istiyorsanız konuk. Kabul edebilir <gülüyor> belki bir <gülüyor> ikiye. O gittiğimde yanına gittim. Hocam dediğim Oh. Aa, böyle nasılsın dedi. İyiyim hocam dedim, hani falan. geleceğim dedi. Şu işler bir geliyorum falan. <gülüyor> <gülüyor> işler. Biz de öyle, biz de öyle. Sürekli hatırlatı e, hatırlatacak hatırlata, hocam. <gülüyor> Yapıyoruz. Peki, bir diğer sorum. 150 yıl öncesine gitseydiniz. Oh. Zaman makinesi. Bir anda gideceksin ama orada kalmalı, dönme yok. Hangi, bugünden hangi teknolojik aletle gitmek isterdiniz? 150 yıl öncesine gideceğim. Hangi... Aa, net. Ses kayıt aleti. Tabii. Hmm. Çok güzel. Hatta beni daha geriye gönder. 300-400'ü <gülüyor> gönder. O ses kayıtlarına gideyim abi, her şeyi çekeyim. Hı -hı. Yani 300 sene önce ezan nasıl okunuyordu çekmek isterdim. Efsane Hı -hı. bir şey. Çünkü sürekli değişimi uğruyor. Bilmiyoruz, 300 sene öncesi yok cepte. Hı -hı. Konuşmaları, Bilmiyorum. oradaki dili hayal ettiğiniz de de gibi değil Ne yapıyorlar? Beethoven'ın ilk bestesini nasıl kaydediyor, nasıl bestelemiş gibi gibi o kadar çok detay var ki. Hep yani kulaktan kulağıdır ya bunlar. Ben sana bir şey söylemedim ama en sonuna bir bakarsın başka bir şey olmuş. İşte ilk ham halini deli gibi yani öyle gezerdim sokakta. <gülüyor> nasıl konuşuyorlar, diller nasıl? O dilin özellikleri yani o ses kayıt hayatı direkt. Sizin bir de Doğa Sesleri projeniz var değil mi hocam? Çünkü Hava Yolları'nın da işte şey yaptığı, kullandığı, evet. o projenin kanalı falan var Spotify'da da bir yerde de gördüm ben yani YouTube'da Tabii da. tabii. O nasıl bir şey hocam? Ondan bir kısaca bahseder misiniz? Aynı çünkü aynı kafa yani o merakınız, bilim Aynen. kafanızla ilgili. Doğa Sesleri projesi benim 2007'den 2008'den beri yaptığım proje. Yaklaşık 30'dan fazla albüm var. O şekilde yaptım. Gidiyorum mesela atıyorum e, Foça'ya gidiyorum. Foça'da e, ses kayıt aletlerimi kuruyorum. Kameralarımı kuruyorum. Bir anı kaydediyorum. 10 dakika 20 dakika. Ses hiç ses çıkarmadan sessiz bir yerde atıyorum bir gemi geçiyor. Yavaş yavaş işte kuşlar ötüyor. Veya karlı bir yer. İşte Bolu'da bir dağa çıkmışım. Orada o Karın kristal yağma sesini kaydediyorum o o doğa ile birlikte ve bunların üzerine stüdyoda müzik yaparak yayınlıyorum bazılarını müzik yapmadan yayınlıyorum orijinalleri yayınlıyorum doğa sesleri bu bu projeyi ben e, 2016'dan sonra Türk Hava Yolları benden e, istedi dedi ki biz uçaklarımızda e, korkan yani stres hmm. yaşayan insanlar için verelim ee, ve bütün Doğa Sesleri albümlerini bir de ayrıca video görüntülerini ben onlara verdim. Ee, bir anlaşma yaptık ve e, inanılmaz izlenen bir proje. Körü bileti almıştınız değil mi karşılığında? Çok güzel o hikayede ya. Yani <gülüyor> hakikaten yani TEDx'de anlattığım hikaye yani hayat böyle bir şey işte. Yani ben bir şeyi çok istediğim zaman bambaşka bir yerden kalkıp Türk Hava Yolları benden o projeyi Dedi ki ben de dedim ki o projenin karşısında para istemiyorum. Bana iki tane bilet verin arkadaşımla gidip gelebileyim falan. Ve o tamam olur dediler onun karşısında. Biz Kore'ye gittik. Oyuncak'la sohbet ettik. Hayatımda 10 gün Kore'de kaldım. Ne bileyim o zaman dolar çok güzeldi abi. 2005'ye <gülüyor> 10 gün kaldık ya Seul'in merkezinde. 2005. Ben sizin Serdar Hoca ile o bölümü İran, Kore, ha. Kırgızistan bir de Azerbaycan'ı izledim şu ana kadar. Onları hep izliyorum. İşte o, çok sevdiğim bir bölümler. Şey bir biri çok... böyle şey çekiyorsunuz ya hani böyle çekime çok dikkat etmeden böyle o anda sizle girdiğim gibi hani şey derler uh, point of view, POF derler Aynen. ya böyle sizin bakış açınıza o Aynen. çok hoşuma gidiyor. Bir evet. de şeyler çok otantik hani giriyorsunuz bir yere wow o şaşırmak <gülüyor> çünkü oluyor yani Rol, <gülüyor> gezi programları çok takip ederim Ayhan Sicimoğlu'yla da yayın yaptık Ayhan Hoca'yla. Gülhan Şen'le yapamadım. O da müthiştir. Ama ben de böyle YouTube'da çekiyordum falan. Şimdi onların böyle bir şey ayağı vardır. Yani böyle bir, bir, bir sahtelik vardır yani. Işte, i̇şte sayın seyirciler şurada şöyle, burada böyle bilgi verir falan. Siz bayağı kendiniz geziyorsunuz. İşte o şeyi mesela Aziz İstanbul'u okuduğunuz o sarnıç. Yani, Bayılıyorum. Oraya girişiniz, oradaki şeyler İran'da İran yani. Kaşan. Kaşan'da hmm. tamamen işte o taksici bizi, alan taksici dedi ki burada böyle büyük bir <gülüyor> falan. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Adam beklemiyordu öyle bir şeyle karşılaşacağım. Biz bir girdik içeri, aman Rabbi yani. Olağanüstü ve e, ya işin manyaklığı ne biliyor musunuz? Nasıl keyifli? Dışarısı 43 derece. Yanıyorsun, evet. sarnıca gidiyorsun. Terin, üşüyorsun. Evet. Yani diyorsun ki Allah'ım hiç buradayım ya. Ne kadar güzel bir an. Hani bunu bir daha kaç kere yaşayacağım hayatımda diyorsun. Yani İran'a gitmeyi bir daha çok istiyorum. Şu pandemi olmasaydı çoktan gitmiştim yani. Defalarca giderdim. E, o dediğin heyecan hikayesi de hani e, Ayhan abi 40 kere görmüştür o gittiği yeri. Evet, <gülüyor> Ondan, tabii tabii doğru. 50 kere gördüğü yeri nasıl anlatacak? Ben hakikaten ilk defa görüyorum yani. Bir gidiyorum. Burası neymiş diyorum. SM Town'a gidiyorum Kore'de. Yani diyorum ki hani bir müzik şirketi, e, bizde de bir sürü müzik şirketi var ama hepsi atıyorum bir bünyededir. Veya kendi şirketleri varsa da bile en fazla kaç da olabilir yani? Devasa Hı -hı. bir. E, i̇kiz kule dikmez. Kendine İkiz kule ya devasa. O kadar büyük ve tamamen o sanatçıların ürünlerini satıyorlar. Yani oradan hadi şu an bakın ben gittiğimde Kore'ye 3 sene dört sene falan oldu üç sene oldu tahmin ediyorum. Üç yıl sonra o gördüğüm şey şu an dünya pazarına hakim oldu. Yani adamlar o kadar güçlüydüler o zaman ama kimse bilmiyordu. O zaman dalga geçiliyordu Korecan diye herkesle. Fakat şu an dünya pazarına hakimler evet. işte. Çıkmadıkları Amerikan töreni yok artık. Evet. Kanalımızın da sevdiğin yönlerinden biri e, işte takipçilerin de yani böyle open source bir şey aslında kolektif Öyle. takipçilerin gönderdiği şey, K-pop'a giriyorsunuz. İşte İran'a mesela İran Müziği'nin ilk Hümayen Şacay'ı ilk, ilk dinliyoruz. Evet. 20 dakikalık şey var ya sonra ben onu BBC'den bulup dinliyorum. Mesela iş, işteyken çalışırken çok dinlerim e, o konserini. E, onları falan şey, bize de keşfettirmiş olsun. Mesela şey demiştiniz ya orada ne kadar dar aslında. Hep aynı müzikleri dinliyoruz. O çok Mari. güzel bir Kore, işte İran müziği, Azerbaycan müziği müthiş, müthiş yani. Şimdi ee... iki tane röportaj yaptım. Yani hmm. e, Norveçli Mari Boyne isimli bir şarkıcıyla röportaj yaptım. E, gene orada da bayağı şaşırmalarımı görsek insanlar. <gülüyor> Çünkü ben röportaj yaparken yani sonuçta bir analiz yapıp, e, analizde mesela diyorum ki ya burada saz olsa ne güzel olur dedim. Kadınla sohbet ediyoruz. Dedi ki ben dedi, 90'lı yıllarda İstanbul'da çalıştım dedi. Böyle bir müzik holde çalıştım falan dedi. Ve dedi 1980 bilmem kaçta yaptığım albümde zaten sas kullandım ben dedi. Vaa diye <gülüyor> patladım falan ben böyle. <gülüyor> nereden Bağlantılar. Yani? Nereden? Ve çok başka bir taraf yani hani Norveç'teki Sami ırkının yaşadıklarını anlattı bize. Kadın oranın en önemli e, Sami ırkı temsilcilerinden biri senelerce aşağılanmış bir grup. Hmm. Çok ilginç hikayeler. Ya yani bu sefer, bakıyorsun, çocukken, 7-8 yaşlarında bir tane Fransız öğretmen gelmişti bizim eve. Annemin, babamın e, Bodrum'da tatildeyken tanıştığı bir aile. Hiç alakası hmm. yok. O zaman gelirlerdi, öyle ülke ziyareti. işte. Yani çocuklarıyla gelmişler. Adam tarih öğretmeniydi. Ve oturup bizim, mesela Türk tarihini böyle deli gibi okurdu. Geldiğinde annemden, babamdan kitaplar alır, İstanbul'dan kitaplar alır, neden? Adam zevk alıyor. Ya diyor ki, ben tamam Fransa'nın tarihini biliyorum, eyvallah da. Ya bu Türkiye'nin tarihini acaba? Ne yapmışlar? Hmm. Ne yaşamışlar? Ne olmuş? Bu neymiş? Böylece adam vizyon sahibi oluyor. Şimdi ben onu hatırlıyorum. Yani Norveçli bir kadınla, Norveç'teki Sami Yırkın'ın Norveçlerden ezilmesini <gülüyor> konuşmak bana böyle çok keyif veriyor. Diyorum ki çünkü bu konuyla ilgili en azından bir değerli bir sanatçıdan direk böyle besliyor sizi. Aç bakalım evet. ağzını, <gülüyor> aç bakalım ağzını. E o nedenle bu işi çok sevdim ben. Yoksa hani iş ses analizi eşin sadece merhaba, nasılsınız, teşekkür ederim, siz nasılsınız kısmı. Ama arkasına geçtiğin zaman filmin o dediğin o bilimsel tarafı var ya, o zaman ne oluyor? Müzikolojiye, sosyolojiye girdikçe giriyor. Girdikçe Allah Allah ortalık yandı. Ya. Ya. Yeni yani. kültürleri tanımak yani dünya bizim ülkemizden ibaret değil, bizim mahallemizden ibaret değil. Neler var, ne kadar farklı. Hep hepsini öğrendikçe zenginleşiyoruz aslında. Şimdi... Bu arada şimdi programı e, başlık koymuştum ben bizdeyken burada tabi öyle olmadı. Gelenlere de tek hatırlatalım. Gelecek Bilim'de izliyorsunuz arkadaşlar. Ünlü bilim programı. Ünlülerle yaptığınız bir bilim talk show'u ama çok güzel evet. sohbetimize devam ediyor. Ara ara evet. hatırlatıyorum. Bizim e, Gelecek Bilim'de ekibi izliyor. Bir yorum yazarlarsa siz de e, sabitlerseniz hocam tamam. çok güzel olur yazdıklarını. Oh, e, yeni gelenlere şey olsun. E, karışıklığı gidermek adına. Peki. Siz demiştiniz ki Ay'a gitmek istiyorum zaten. Bu soru da çok güzel geldi. Ama bu yani, soru şöyle. Hangi ünlüyle giderdiniz? Benim, Ünlü biri olacak. Benim. Neden? Ben değilim. <gülüyor> <gülüyor> Şu an tabii ki eşimle giderim. <gülüyor> Ünlü mi eşinizde hocam? Ha, pardon, ünlüyle giderim. Ünlü olması lazım. Kimle ee, gideyim? Ay ya, ünlüyle gitme, arkadaşımla gitmek isterim ya. Çok güzel Serdar benim en sevdiğim arkadaşım. Koreye gittim, Kazakistan'a gittim, Ayala giderim ben. Yanınıza köfteler, sucuklar. <gülüyor> Aç da kalmam. <gülüyor> i̇şte budur. Ayala Serdar'la gidiyorum o zaman. Gerçekten çok iyi. Yani Serdar'ı tanısanız, hani yakından tanısanız. Ee... İnanın var ya böyle diyeceksiniz geldi ne olur senle bir kere geziye gidelim. <gülüyor> Öyle bir insan yani. Gerçekten. Gezmelik gerçekten, gerçekten. Hocam gelecek günde diye yazmışlar. Birini herhangi bir seçtiğinizi sabitleyebilirsiniz. Evet. Ee, gelecek birinde şimdi önce bulmam lazım. Evet ben orada bir sonraki soruya geçeyim. Son evet. sorumuz bu derin sorulardan. Neyse sorun siz. Ben bulursam hemen yapacağım. Tamam. Arkadaşlar Ar ünlü bilim diye yazın. Açıklamasını yazın ki programın. Sadece gelecek birinde yazmayın. Hoca orada bakar. Şimdi bilim ile hangi fiziksel ya da psikolojik özelliğiniz böyle sihirli bir şekilde gibi düşün. Hani çok <gülüyor> gelişmiş bir bilim sihirden ayrılamaz diye bir söz var ya öyle düşün. Çok Hı. gelişmiş bir bilimimiz var. Psikolojik ya da bir fiziksel bir özelliğinizi değiştirebilirsiniz. Hangisini değiştirmek isterdiniz? fiziksel ya da psikoloji ikisinden evet. beni mi değiştireceğim? Hadi hocam sizin hatınızı ikisini de veriyorum. Bir fiziksel bir, bir psikolojik. Hadi bakalım. Şimdi şey bir saniye Outside Woman Blues yazmış Gelecek Bilim'de diye. Onu ben bir önce yorumu başa tutturayım. Tamam. Ee, fiziksel özelliğimi değiştirmek ya zaman zaman külü alıyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kolay şey seyir bana giderdim. Bu güzel bir özellik bilimde bunu yapmak ister ama gelecek bilimde yapmam da başka bir şey. daha iyi sen. olur hocam onu yapsanız hemen bulurlar daha iyi olur şimdi, e, psikolojik özelliğim ise ya psikoloji değiştirmek ne kadar zor ya bir tane taşı çektiğin zaman böyle o koca bir şey var ya aslında senin hayatındaki e, yaşadığın bir travma sana belli şeylerde bambaşka bir yön açıyor şimdi o travmayı buradan çekersen belki üstündeki hmm. hiçbir oluşum Oluşmamış olacak yani. Kötü gibi değil mi ama kişiliğinizde o gelişmesinde bir değişik bir etkisi oluyor travmaları. Yani yaşadığın korkunç bir aşk acısı sana göre aşk acısı ha yani böyle genel bir aşk acısı değil. Sana göre o büyük bir bunalım çünkü. Bir ego sorunu, problem. Ama onu yaşamadığın zaman kelebek diye bir şarkı çıkmıyor. Bu sefer o taşı çektim. Ya öyle bir şey olmasın. Mutlu oluyordum. Kelebek yok artık. Ee, ne bileyim. Benim hayatımın renk taşlarından ayrılmış oluyorum. Bugün mesela Atıyorum kendi geçmişimde yaşadığım bir problem psikolojik sorun. Ben onu 15 senede farz edin, halletmeye çalışmışım işte, sakinleştirmişim, durdur, dur, artık arkadaş olalım demişim. Hı hı. On, 15 sene sonra artık o öğrendiğim bilgiyi yayınlarımda kullanıyorum. Canlı yayınlarımda benim o yani. Onu çektiğim anda başka bir insanla karşılaşacaklar. Belki hiçbir zaman o yayın açma gerek kalmayacak. Niye kendim anlatayım ki falan diyeceğim? Bilmiyorum yani. Bir. Yani. E, biz bir psikoloji klinik gibi. şöyle diyebilirim ee, psikoloji değil de hocam özelliğiniz mesela, bu geleceğe yönelikti mesela şunu çok yapıyorum bunu yapmayayım ya da şey ha. Ha, öyle bir olabilir geleceğiniz şunu çok yapıyorum bunu yapmayayım yani evet daha böyle şey olmak isterim ben genelde dışarıdan bakıldığında zaten çok sinirli bir insan değilim ama yani daha da olgun olmak isterdim daha hmm. da. Hani böyle harbiden, hani peygamber sabrı derler ya bazen adam şey yaparsın falan, göreceksin sen bir gün falan. Yani hani, <gülüyor> ya arkadaş bir sinirlen yüzünü, hani bir tık, ya benim gibi böyle şey, e, akdeniz karakterli bir, heyecanlı bir adamın öyle olması beklenemez ama hı. zaman zaman bazı bunlar da öyle olmak isterdim ki, hı. karşı tarafı daha iyi diyalog olsun veya daha iyi anlayayım. Çünkü hakikaten bazen erken sinirlenmek, bazen karşındakinin ne dediğini anlamamana sebep oluyor. Hmm. Bu bir kusur olarak kendimde görebilirim. Yani. Gerçekten... Ama yani e, biz de... mesela değiştirmek dediniz ya, klinik psikologlar, psikoterapistler, ben de şimdi psikoterapi e, pist adayıyım, daha değilim, öğreniyorum, danışan görüyorum, işte hocalarımla birlikte. E, orada şeyi çok görüyoruz, yani kişiyi değiştirmek değil aslında da, geçmişi değiştiremiyoruz ama geçmişteki olaya nasıl baktığımızı, o kadar zor ki yani seanslar, seanslar, hani Hı. insanlar genelde şey bekliyor, hani çünkü ne bileyim başın ağrıyor, ilaç alıyorsun geçiyor ya, böyle bir şey bekliyor ama sen o o şey, o psikolojik sorun bir günde gelişmemiş ki, yıllarca gelişmiş, onu da çözmesi Hı. hani bir gecede olmayacak, e, problemli hallerini çözmek, törpülemek gibi aslında, yani tümden değiştirmekti. Çünkü çok güzel bir şey söylediniz, hani travma psikolojisi önemli şey, travmatik olayın. Kişiliğe entegre, embed olması, entegre olması. Entegre olduğunda travma çözülür. Yani o olmadı değil, oldu, kötüydü ama bana bunları bunları kattı. Ben artık travmadan sonra başka birim. İşte örnek veriyorum 17 Ağustos depremini sizin için öncesi, sonrası gibi. Başka bir insansız. Keşke olmasaydı evet kötü ama entegre olmuş artık onu gördüm söylediğimizde. Öfke ile ilgili de mesela yine bir psikolog olarak şunu söyleyeyim. Öfke aslında sağlıklı bir şeydir. Mesela Öyle çok mi? öfkelenmek sorun olduğu gibi hiç öfkelenmemek de bir psikolojik soruna işaret eder. Yani o yüzden ara ara öfkenizi atıyor olmanız, yok yok, öfkelenecek şeyler iyi bir şey. <gülüyor> Şeyi öğrendim hayatta. içte tutmak yani Hı. sende biriktirmek dünyanın en büyük problemi. Yani Hı, o evet. çünkü şey gibi zindan azabı yaşamak gibi sürekli bir hapiste yaşamak gibi Hı -hı. evet kızıyorsan abi kız ya kız artık yani, evet. <gülüyor> görsün başkası çeksin senin acını. sana ne yani <gülüyor> <Evet>. demeli <gülüyor> bir şekilde evet. burada derin sorular bölümümüzü noktalıyorum hocam çok da tamam. zamanınızı almak anda. hangisi bölümüyle karşınızdayız hızlı tamam. şıklı sorular bunlar yani bilgi tarafı da var ama çok da aşırı bilgi diye eğlenceli sorular aydınlatıcı tamam. olsun diye Tamam. Şimdi birinci sorumuz camıdır. Soru gözükmüyormuş. Şöyle yapayım. Allah. Hangisi sizce daha önce icat edilmiştir? Çete de yazabilirler ama kopya yok. <gülüyor> Çete yazanlar tamam. da biz bakmayız. <gülüyor> Kibrit, çakmak, büyüteç, çengelli yine. Daha önce icat edilmiş o güzel. Benim tahminim. Ee, çengelli yine olabilir. Hmm. Yani ki... jeolojik olarak hocam biraz daha dişinin. <gülüyor> ee, neden? Şöyle söyleyeyim. Ee, çengelli iğneyi atıyorum Çatılöğü'ye gittiğin zaman oradaki bir kadın mutlaka çengelli iğneyi 9000 sene önce de kullanmış atıyorum yani. Hı hı. Onun oluşum tabii daha erkenli olabilir. Ateşi bulma falan. Ama kibriti bulabileceğini sanmıyorum mesela. Hı hı. Ee, çakmak bugünlük böyle zippo... Duyuyoruz <gülüyor> o... işte. Aslında çakmak taşı hocam. Çakmak ha, taşı. Çakmak taşıysa zaten hani Ey, O yüzden. Evet. Evet, çakmak olduğu için, çakmak taşı <gülüyor> olduğu için C oluyor, evet. Ee, ama bu sorunun bir doğru cevabı yok yani. Çok afak, yarın bir gün bir cenkeli yine bulurlar, karbon testiyle daha erken derler, değişir cevabı. Ee, evet. Bu da yine böyle afaki bir soru, hani böyle şey bir soru. Fatih İstanbul'u fethetti gece mesela, yemekte ne olmuş olabilir? Yedi yemekte ne olmuş olabilir? Hangi semiyi olabilir? Valla ben kendi sevdiğim şeyi söyleyeyim. Patates olsa <gülüyor> çok güzel olurmuş yani. Çünkü genel olarak ben Pazarlı olduğum için bizde patates <gülüyor> şeydir yani. Kutsaldır. <gülüyor> çok güzel yani. besin evet. Ee, <gülüyor> o nedenle yani ister haşlama olsun, ister püre, ister normal yemeğin içine katılabilir ama patates bir <gülüyor> de güzel enerji verir ya böyle. Patates <gülüyor> yediğim <gülüyor> zaman kendini iyi hissedersin yani böyle her şeye karşı. Mideni iyi düzenler. Yani. Geçen bir bilgi gördüm. Bir kişi unuttum adını. Patatesin normalde zehirli olduğunu düşünüyorlarmış. Kendisi de evet. Fransız e, galiba Rus hapishanesi mi? ya da Rus Fransa hapishanesi mi? birinden biri kaldığında patates veriyorlarmış mahkumlara sürekli. O da orada onun hayatta tuttuğunu işte tadını sevmeye başlamış. Çıktıktan sonra da hapisten patates konusunda bir lobicilik yapmıyor. Hayır bu zehirli değil yiyin ne de kadar güzel. Günümüzde patatesin bu kadar hani sevilmesi yaygınlaşması evet. ama hocam cevap ne yazık ki patates değil. Çünkü patlıcan, domates ve patates Amerika kıtasına özgü itkiler. Fatih Amerika'dan keşfedilmesinden önce yoktu eski dünyada. O yüzden evet. yemiş olamaz ömründe. Çikolata da herkese ama turp yiyebilir. Turp varmış. Özellikle turp da Amerika'ya özel. Çok pardon. Patlıcan. Patlıcan, patlıcan. O ilginç. Evet, evet. Gerçekten ilginç. Demek patates sonradan geldi. Evet. Yok ya yani en çok bugün en çok sevdiğiniz şeylerin olmaması. Olmazsa olmaz diyecek şey patates yani. Türkiye'de ne kadar çok çıkıyor yani. Bir sürü şey evet. yerde çok iyi patatesi vardır. Ödemişim patatesi güzeldir. Adıpaşa. <gülüyor> <gülüyor> Adıpaşa'nın değil mi? Ha, doğru. Şimdi Adıpaşa. Yani, hani, ya. <gülüyor> <gülüyor> Kesin patates demeseniz zaten akrabalar falan ya yani mecbur patates diyecektiniz. Patates biz yani çocukluğum öyle geçti Bizde her şeyin patateslisi yapılır yani fena dur. Allah çok seviyorum. Devam ediyorum. Hangisi periyodik tabloda bulunan bir element değildir? Tamam. E, çok net su. Evet. Çünkü su bir molekül element değil arkadaşlar. Söylediğim şey en en en başarısız olduğum ders hayatım boyunca kimya. Hı -hı. Evet. Kimyada çok başarısızdım ya. O kadar sıkılıyordum ki derslerinde. O kadar sıkılıyordum ki. Yani hocalara diyordum ki hocam yani yok, olmuyor ya yapamıyorum yani. Bir arkadaşım bana anlatırdı böyle derdi ki bak oğlum. Şununla şunu karıştırıyorsun bu oluyor. 1 bölü 2 bilmem abi ben bunu niye öğreniyorum ya diyordum. Niye Hı. ne yapacağım buna hayatımda? Bu benim için çok kritik bir sorudur. Bana onun neden öğrenmem gerektiğini anlatan insan olduğu sürece sevdim ama yaptığım şeyi. Eğer anlatamıyorsa, benim için çok anlamsız. Fizik, ortaokul ikinci sınıftayım. Hiç unutmuyorum hayatım. Yani o seviyede ortaokul ikinci sınıfta kendimi bilinçli farz etmiyorum. Hayal etmiyorum. Ama unutmadığım bir tek hanım var. Koca ortaokuldan ya. Tek hanım. Fizik dersinde hoca tahtaya yazmış, yazmış, yazmış, yazmış, yazmış. Parmağımı kaldırdım. Hocam dedim bir şey soracağım size. Adam tapları olan çok değerli bir insandı. X nedir? Y nedir? Bzet nedir, bilmem ne nedir, hepsini böyle tek tek hmm. sıraladı yazanları. Ben bunu neden öğreniyorum? Wow. Bana dedi biliyor musunuz? Neden öğreneceğini boş ver. Yaz bunları ezberle dedi şimdi Beklemediğim bana, bir cevap adam, oldu. Adam, yani kıymetli bir adam. Fakat ben oradan şunu şunu düşünüyorum. Aslında şunu diyordu. Benim bunları size anlatacak vaktim yok. Hmm. Yani sizle bu kadar uğraşamam. Aranızdan bir kişiyi kazanmak gibi bir hedefim de yok. Hmm. Bu çok böyle e, aslında yitik bir hikaye. Ve e, tamam o zaman senin böyle bir hikayen yoksa bizi böyle düşünüyorsan zaten aramızın hiçbir tane fizik çıkmasını da bekleme zaten. Nasıl hmm. çıkacak? E çünkü kimse sevmiyor yaptığı şeyi. Herkes büküyor. Ve ben hiç bir, o günden sonra bir kere fizikle ilgili bir şey görmedim. Umursamadım da hayatım boyunca. Ne zaman umursadım? Üniversite ikinci sınıftayım. Ya dedim bu, bu kadar ben Doğadan zevk alıyorum, bir sürü şeyden zevk alıyorum. Konservatuvarda bu arada, geolojide değil mi? Müzik okuyorum. Konservatuvar ikinci sınıfında. Gittim şey kitapları almaya başladım. Fizik, işte ilk kimya buluşları nasıl yapıldı. Şimdi oraya döndüğün zaman işte müthiş bir zevk alıyorsun. Yani adam bir şey düşünüyor. Ya bu nasıl oluyor acaba? diye düşündüğü zaman zaten kurgulamaya başlıyor. Ve o kurgulun, Meraktan değil mi? mi? ya yani Merakla başlıyor önce. Aynen. O kadar insani ki. Yani neden bu düşüyor ya? Bu kadar abi. Bu neden aşağı düşüyor? Neden olabilir? <gülüyor> i̇şte bir şey var galiba diyor. Acaba ne bunu aşağı çekiyor? Ya havada kalması lazım. Ya bu kadar basit bir şey deyince ah dedim, o zaman fizik de insan Bilimi. Yani insan mı yani? Bunlar. Karar insan. Başka bir varlık değil, sana öğretildiği şeklinde değil. Bunu sen de düşünebilirsin Hı. arkadaş. Yani en azından temelinden belli bir yere kadar zevk almayı öğrendim ama tabii ki benim için böyle rakamlara boğulmak, notalarla uğraşmakla evet. aynı değil. Ben notaların içinde böyle çok güzel yol olabilirken rakamlarda bir yere kadar gelip, yeter hadi bir çikolata yiyelim. <gülüyor> Kimyayı da birçok şeyi daha böyle sorulabilmesi için herhalde değil mi sınav sistemi bir dünyada da çoğu başka ülkede evet. de öyle böyle şeye çeviriyoruz mesela ben de kimyayı şimdi Basf ile Deneysel Bilim diye bir kanal var bir kimya şirketinin bir aslında bir projesi yani reklam projesi gibi ama güzel şeyler ya yani orada şey göz asit öğrendik asit işte pH falan ama onu göstermek ya kimya öyle bir şey hani o element evet. al karıştır görelim yani görsel anlatsa, çalıştığını evet. gösterse, biz işte yok Avogadro sayısı yok işte aynen, aynen. molekül bunlar oldu zaman ben de öyleydim hocam ve ben evet. üniversiteden üniversitede psikoloji okudum sonrasında falan böyle bilim iletişimi başlayınca bilim iletişimi hmm. yaparken o popüler bilim makalleri bilim iletişim makalleriyle böyle merakım çünkü orada hmm. şöyle gidiyorum ben gidiyorum ya ders değil ben bir şeyi merak ediyorum i̇şte diyorum ki bir arkadaşım şey sormuş mesela işte bu sabunlar var ya basıyorsunuz evet. e, aslında sıfır ama köpük olarak çıkıyor. Ya ha. bu nasıl çıkıyor diyor mesela. Bu kadar Çok, saf işte, bu merak. Böyle evet. öğrendiğiniz bir şey de unutmuyorsunuz. Yani işte bir hava bölmesi varmış onun. Suyu koyup havayla bir, böyle bir basıldığı zaman mekanizma var. Çıkıyor. Bunu merak edip bulmak ee, daha mantıklı aslında. yani Mesela hocanız o soruya şey diye cevap veriyor. Peki oğlum evren nasıl çalışıyor onu anlamak için? Fizik Hı. yapıyoruz. Fizik evrenin nasıl çalıştığını Harik anlatan şey. bilim. Bitti. Yani şu Kimya, madde nedir oğlum? Işte, madde nedir? Bunu merak ediyorsan anlatan. Gibi deselerdi. Keşke e, daha de, güzel olurdu. Okul denen şey bu sisteme dönmediği sürece boş. Öğrendiğim formüllerin hiçbirini hatırlamıyorum ki ben. O zaman niye öğrendim o kadar zaman harcadım? Ya kaç sene harcadım ya? Ortaokul 3 sene. Lise 3 sene. 6. Hayatımın 6 yılı Altı yılda ne yapmıyorsun şu hayattan? Evet. Neden bunu harcadım o zaman ben? Lisede çok başarısız bir öğrenci. Matematik falan felaket. Sadece tek başarılı olun ders atıyorum. Müzik, edebiyat. E çünkü ben evet. o, o konuda... Ama öbürlerini öğrenemeyecek kadar vasat bir insan değilsin. Kim öyle değil evet. aslında. Kimse değil. Boşa harcamamız lazım. Bu kadar şey yerine bütün hayatımız deney odasında. Hoca şu deneyi şöyle yapsa yemin ediyorum hiç kimse unutmazdı. Evet. Hiç kimse da o yapılandır. Ama şu an ben eminim şu bu kadar insan kaç kişi izliyor veya izleyici hiç kimse bir şey hatırlamıyordur bu işte Besteği <gülüyor> profesyonel yapmayanlar. Evet, anlamsız evet, işte bu kadar evet. zamanı duran hocam. Evet. Zaman demişken biraz gene dönüyorum hocam sorularımıza. <gülüyor> <gülüyor> Hangisi hücrede bulunan bir organeldir? Hücrede bulunan? Ee, organel yani temel içeriğinde olan şey mi demek oluyor? Organ halinde olan şey mi? Neyse. Evet, tamam. organı, hücrenin organı gibi. Organel. Yapı bir tanesi. Tarpı, evet, bunlardan biri. Lizozom değil miydi ya? Evet, ben doğru anlamadım. hocam. RNA, Zon... DNA, evet. e, çekirdekte, RNA çekirdek evet. dışında da. Nükleotit işte DNA'nın yapı taşlarından ama lizozom bir, kendi başına bir organel. Evet. Yine bir böyle genel kültür sorusu. <gülüyor> bir metre kaç milimetredir diye soralım. 1000 milimetreydiler var değil mi? Doğru hocam. Süper. Oh, Son iyi. sorumuz. <gülüyor> evet burada hızlı. <iyiyiz. gülüyor> Hangi sosyal medya platformu daha önce kurulmuştur? Ee, Facebook. Evet doğru. Bunlar hmm. da böyle biraz daha basit aslında. E, Şimdi asıl benim Aynen. en sevdiğim bölüme gelelim hocam. O mu bu mu bölümü. Tamam. Şimdi hazır olun. <gülüyor> Zaten Tesla'yı gördüm orada. Bittim. Yani. Evet. Siz bence tamam. Tesla'ya da gidebilirsiniz. Şimdi şöyle yapacağım. Bu İbrahim Selim'in programındaki gibi ünlülerle o yapıyor. Ben de öyle yapacağım. Yani şunu şumu, şumu diyeceğim. Birini söylüyorsunuz. Öteki <gülüyor> elini tamam. oluyor, yeni biriyle tamam. karşılaştırıyoruz. Tamam mı? Tamam. Tamam. Şimdi bir e, Tesla mı Edison mu? Tesla. Tesla. Peki Tesla mı Einstein mı? Tesla. Hala Tesla. Peki. <gülüyor> Tesla mı, Mary e, skladovska Curie mi? Tanımıyorum. <gülüyor> <Mary gülüyor> <Kürri mi>? ee, <gülüyor> hemen söyleyeyim. Fizikçi ve kimyager, radyoaktivite, radyum ve polonyumu keşfeden e, bilim insanı, kadın bilim insanı, Mary Curie. Tesla diyeyim ben tekrar. Tesla'ya olan büyük hayranımla. Tamam, bakalım Tesla'yı. Genel böyle oluyor çünkü. Teslacılık Çok. kazanacak mı? Bakalım. Çok. Peki, Tesla mı, yoksa e, balzeme bilimi profesörü olan Türk bilim insanı Canan daha devren mi? Aha. Ayıp olmaz mı şimdi? <gülüyor> bir Türk'ü seçmek tabii ki daha çok <gülüyor> istiyor, <mi>? Tesla. Tamam. <gülüyor> Unutmayın akşam yemeğine çıkacaksınız. İstediğiniz soruyu sorabileceksiniz. Tercümanda Kesin var. Kesin Tesla. Bırak, bırak o işleri. Tesla'yla Tesla ilgili kötü bir haber vereyim mi size ama? Söyle. Tesla'nın çok büyük ihtimalle ağır bir psikotik bozukluğu var. Evet. Yani güvercinle falan konuşuyor. Yani muhabbet etmeniz o kadar da böyle güzel olmayabilir. Onu not düşüyorum kenara. Devam ediyorum. Ee, peki Tesla mı yoksa pastörizasyon gibi zayıflatılmış bakterileri kullanarak aşıların keşfi gibi keşifleri yapan e, mikrobiyolog Louis Pasteur mu? Pasteur de çok kıymetli bir adam. Çok. E, ne, neyi bulmuş? Tetanoz aşısını bulmuştu? Yanlış mı hatırlıyorum? Hayır, bir tane çok meşhur bulduğu bir aşı var. Aslında de bilmiyorum, chat'e yazsınlar. Kuduz, Kuduz aşısı da olabilir. Evet, aşısı da olabilir, evet. Fermentasyon, aşılama, <gülüyor> pastörizasyon. Pastörizasyon, pastörizasyon, pipeti vurmuş adam ya falan diyor. <gülüyor> Kuduz, Kuduz aşısı bak, o iyi. Kuduz hatırlamış. aşısı, Louis Pasteur. Onu da Çocukluğumda çok korkardım. Bir tane e, Türk filmi vardı şimdi içinde kuduz oluyorlar da öbür şehre götürmeye çalışıyorlar çocukları falan. Aman ya Oo. Rabbim. Travma, köpekten kaçıyorduk yani aman kuduz olacağız diye. O yüzden şey de elektrik geldi. Tamam. <gülüyor> yine Tesla. Okay. Peki şimdi karşısına yine elektrikçi biri geliyor hocam. Ya elektrik her zaman ama. Elektromanyetik indüksiyon, manyetizma, elektroliz Hı? kanunları, Faraday etkisi ve Faraday kafesinin mucidi deneysel fizikçi Mücit Michael Faraday mı? Vallahi Faraday'da, Cadey yani. O da üç seviye adam. <gülüyor> Net yani. Hani elektrik, melektrik diyorsak zaten o tarafa doğru girmeye başlıyor ama hani onun da benim için kalpten sevdiğim yani biliyorsun. Teslim. Tamam. Ee, anladım. <gülüyor> anladım. <gülüyor> yani Mustafa gidiyor. Bakalım. Yani çok karşısına ve çok ultra bir bir şey çıkarmam lazım. Bakalım belki de kalacak. amaç da işte burada işte bilim adamlarını tanıtmak <gülüyor> aslında izleyicimize. Peki. Ben... Devam ediyorum. Yine elektromanyetizma, ışığın dalga teorisi, renk görüşü, renkli fotoğrafçılık gibi şeyleri bulan, denklemleri de bulunan James Clark Maxwell mi yoksa Tesla mı? Evet. Şimdi fotoğraf falan dediğin zaman da benim kalbimi fethediyorsun. Çok kıymetli. Hayatımız görsel üzerine kurulu. Çok zor. Tesla alıyoruz. Yine Tesla kazandı. <gülüyor> Ama olabilir Büyük bir isim çıkarıyorum şimdi. Daha böyle bilinen aslında. Büyük kışkanlığında bilinen, popüler bir isim. Jüpiter'in uyduları, güneş lekeleri ve Venüs'ün evrelerini keşfeden e, fizikçi, astronom ve matematikçi Galileo Galilei mi? Yoksa Aa. Nikola Tesla mı? Galileo'da bambaşka bir şey ya. Hocam şimdi Tesla yani güzel konuşacak sizle şimdi mür yemek Hadi yerken. Tabii o Galilei. Değiştirdin. Galileo'ya geçtik. geçtik. Güzel, bir geçtik. değişiklik oldu. Şimdi daha da zorlaşıyor, hocam. Ee, Pisagor teoreminin bulucusu, mucidi Pisagor mu, yoksa Galileo, Galilei mi? Galileo. Galileo, devam. Peki, doğal seçilim yoluyla evrim, insan evrimi, cinsel seçilim gibi konuların e, teoristini ve biyolog, doğa bilimci ve jeolog, Charles Darwin <gülüyor> mi yoksa Galileo mu? Valla Darwin'le şu e, ada vardı yani neydi o adın adı? Neydi? Bir tane şey yani. keşfediyorlar. İlk, e, İspinozları bir, şey yaptığı ada değil mi? Bütün Keşfektir. canlıları orada buluyorlar. Yani her tür atıyorum işte bir tane kuş buluyor kanatsız geziyor falan. Allah Allah nasıl neden kanadı çıkmamış? İhtiyaç duymamış hayvan. Hı hı. Nereye kaçacak yani saldıran bir şey yok. Böyle ilginç hikayeler. Mesela Galapagos adaları. Ha, Galapagos. Ha. Galapagos. Evet. Yani Darwin'la orada gezmek isterdim. <gülüyor> Olağanüstü bir şey. O an bir de onun ilk keşfettiği an var yani. Kimdir ne kadar çıldırmıştır artık yani. yani aklını kaybetmiştir muhtemelen. Galileo, mu? Darwin, e <gülüyor> engizasyon ve <galiba>. mahkemeleri <gülüyor> <gülüyor> yoksa <gülüyor> üzerinde hava tişörtüyle. <gülüyor> Darwin'e doğru. Darbine ama Darwin'da böyle şey yapmak lazım. Yani. Sürekli bir tişörtle gezer adam bakın be. <gülüyor> Galileo, peki. Bu arada şey yazmışlar çete. Pisagor'un müzik teorisine de çok büyük katkıları var galiba. E, notaları <gülüyor> şey yapan galiba Pisagor yanlış bilmiyorsam. Onu Olacak. göre bir not düşmüş olalım çepte söylemiş de. Olabilir. Olabilir. Bakalım. Siz de iyi bilirsiniz onu. Peki. Devam ediyorum. Galileo'da kaldık. Peki Galileo mu? Yoksa Turing makinesi, Turing testi, evrensel bilgisayarlar gibi konuların evet. e, mucidi, bilgisayar bilimci, matematikçi Alan Turing mi? Vay anasını be. <gülüyor> Geldiğiniz <gülüyor> nokta mı oldun? <gülüyor> Bilgisayarlara geldik. Biz Cülben'le şey yapıyorduk. İki yıl okul tatilinden geliyoruz şimdi buraya? <gülüyor> e... Turing'e geçelim o zaman. Hadi buyurun. Vav wow, gene değiştik. Turing. Evet, evet. gene geçiyoruz. Değişelim buradan. Ama şimdi karşısına önemli bir ismi çıkarıyorum hocam. Kim oluyor. geliyor? Hücrelerin hasar gören DNA'larını nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu haritalandıran araştırmaları sayesinde 2015'te Nobel Kimya Ödülü'nde kazanan Aziz Sancar mı yoksa ha. Alan Turing mi? Vay güzel. <gülüyor> gene gene beni arada bıraktın yani. <gülüyor> Coğrafyadan biri mi yoksa yok hayır falan falan. Ya Turing'e devam ediyorum ben. Turing devam. Peyton. Bu listemizde vardı, bilerek koymadım, adı geçti diye. Yok. Tektonik çalışmaları ve e, yok şimdi söyleyeceğim kişi. Teknik çalışmaları Tetiz Denizi konusundaki çalışmalarıyla tanınan jeolog Celal Şengör mü? <gülüyor> yoksa Alan Trink mi? <gülüyor> <gülüyor> Ay çok iyi ya. Celal Şengör bir efsane ama yani maalesef daha yaşarken kıymetini anlamadık. Bak hala anlamadım. Evet. Yani hala hakkında esprilerle falan şey yapılan insan vardı değil yani. Celal Şengör'ü dünyanın her yerinden böyle Altın halılarla çağırıyorlar. Ne olur gelin. Evet. Uzayda bir şey bulunduğu zaman Celal Şengör mutlaka o ekibin içinde incelemeye çağrılıyor. Dehşet bir adam ama evet. biz hala ülkedeyiz yani. Öyle mi dedi, böyle mi dedi. Yok buna böyle dedi. Şuna komik komik şeylerle uğraşıyoruz. Doğru. Celal Şengör'e geçiyorum. Süper. Ve olabilecek de bir şey. Yani hocam bir gün yemek de yiyebilirsiniz yani. Aa, çok şey, ben çünkü Hollanda'ya geldiğinde bir kahve içebildik ancak böyle. Çok kısa da olsa. Çok rahat yani hocayla. Hiç öyle e, düşünüldüğü gibi değil. E, şey diyor zaten, hoca demeyin diyor. Celal abi diyoruz hani. E, öyle abi. konuşuyoruz. Çok e, tatlı. O kadar fazla ki. asıl sıkıntı o. Onun karşısında oturup ona ne konuşacağım? Yani adam... <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntı bu işte yani. Size söylediği şeylere cevap verebilmeniz lazım. Evet. Katkı evet. yani mesela bir şey öğrenmek istiyor. Herkesden bir şey öğrenmek istiyor. Evet. Ne öğreteceğiz yani? Ne sunabileceğiz? Sıkıntı işte orada evet. başlıyor. Evet. Müzik ama hocam müzik çok meraklı. Mesela bana, bana müzisyen falan tavsiye etmişti. Akordiyonist işte, birilerini tavsiye etmişti. Eminim çok araştırmış. Çok. Yani ben, ben çok tatsız. Ben onu hissediyorum onlar. Sohbet değişik olabilir. Tamam, tamam. Ne dedik? Celal Şengör dedik. Celal... Devam ediyorum. Kuantum, elektrodinamik, yol integrasyon formülasyonu ve Feynman diagramlarıyla ünlü teorik fizikçi Richard Feynman mı yoksa Celal Şengör mü? Celal Şengör'e devam ediyorum. Devam. Adı geçen yine bir isim. Kuantum yerçekimi, kara deliklerin doğası, galaksilerin kökeni ve Hawking radyasyonuyla ünlü teorik fizikçi Stephen Hawking mi Yoksa Celal Şengör'e Celal Şengör Wow, Celal Hocam'ı izlesin. Bak ki... <gülüyor> Ünün üzerine Celal Hoca seçildi. Çok önemli. Vers versus. Şimdi en büyük versus'ı getiriyorum hocam. Sırada geldi. Liste öyle denk geldi. Tamam. Şimdi bu herkes farklı seçtiği için versus'lar hep doğal olarak değişecek ama yani ismini söyleyeceğim. Kim olduğunu söyleyeceğim. İlber Ortaylı mı Celal Şengör mü? Aa, çok eğlenceli. <gülüyor> ee, Celal Şengör. O çok güzel Tabii. oldu. Evet. Peki bir arttırıyorum. Berortaylı'nın da hocası, Osmanlı tarihçisi Halil İnalcık mı yoksa Celal Şengör mü? Oo, ne yaptın İyice karman çorman olduk. <gülüyor> zorlaşayım. Celal Şengör diyelim yalnız. Tamam. tamam. Peki bir alan değiştiriyorum şimdi. Yeni kişiler bunlar da. Covid-19'a karşı geliştirilen ilk mRNA aşısının da mucitleri olan imnologlar, Özlem Türeci ve Uğur Şahin mi yoksa Celal Şengör mü? Celal Şengör. Tamam. <gülüyor> <Daha denemeyim. gülüyor> Önce bir test etmem kim, kim gelebilir düşünüyorum. Biraz bir araları atladım. Biraz karşısına çıkabilecek insanları düşünüyorum. Tanıtmak istediğim biri var onu söyleyeyim. Sosyal tamam. psikolojinin kurucu öncüleri arasında da yer alan sosyal psikolog Muzaffer Şerif mi yoksa Celal Şengör mü? Evet. E, yani Celal Şengör muhtemelen ancak bir sosyolog yenebilir kafamda Psikolog değil Tamam. Geçiyorum o zaman. Celal, ee, Şengör. Celal Şengör. Peki. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Hı. Ee, Leonardo da Vinci mi? Celal Şengör mü? Leonardo da Vinci. Oo, değişti. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yeterince şey yapınca değişiyor. Evet, bakalım öyle. kimde kalacak? Bakalım, bakalım. Radyonun mucidi, Marconi Kanunu'nun mucidi C... Ci... Gilemo, Marconi mi yoksa e, Da Vinci mi? Leonardo da Vinci tabii ki. Devam ediyoruz. Peki karşısına kimi getirebilirim? Kimi getirebilirim? Ee, evet. Penisilini keşfeden botanikçi, biyolog, farmakolog ve iminolog Alexander Fleming mi yoksa Da Vinci mi? Da Vinci. Da Vinci. Şimdi geldik çakıldık buraya. Kaldık. O zaman birini koyuyorum şimdi. Düşünüyorum şunu koysam. Hadi. Ee, hadi birini daha sonra tanıtayım devam edeyim. Klasik tamam. koşullanma ve şartlandırılmış refleks mucidi. E, bu çalışmalar olan davranış değişikliği konusunda çalışmaları olan fizyolog. Ivan Pavlov mu yoksa hmm. Da Vinci mi? Ay ay kesinlikle Da Vinci. Da Vinci. Peki. <gülüyor> Şimdi bu listede daha bilim insanı var, başka ünlülerimiz de onları bahsedeceğim, hepsini bahsedeceğim ama karşıda ben şimdi bir şey yapıyorum. Bence değiştirebilirim. Da Vinci ha? mi? Münir Nurettin Selçuk mu? Ooo ayda. Artık hangi yerde? E tabii yani bilim şimdi çok isterdim. değil ama yani getirdim. Artık. Çok isterdim yani hayatımda e, büyük Timur Selçukla e, oğluyla. Ha. En azından aynı onun yönettiği orkestrada korist olarak bir de yer alma şerefine eriştim. Yani 3-4 kere bir ee, Çok çok naif bir insandı Timur Selçuk yani Allah rahmet eylesin. Şimdi babası hiç karşılaşmadım hiç bilmiyorum sadece sesinden tanıyoruz. Ee, daha fazla merak ettiğim biri tabii bir anda. Ee, ya keşke aynı masada Leonardo da Vinci, e, Münir Nurettin Selçuk, e, Tesla, ve hep beraber oturup böyle bir akşam yemeği yesek Celal Şengör'le. Ve tamamen geyik tavla oynasak yani. Hiç konu <gülüyor> alanla ilgisi yok yani. Ama hani öyle bir oy yani. Muhteşem olurdu. Hep bir seçim çok zor. Ee, ben Leonardo da Vinci diyorum ama hala. Tamam. Kazananımız da Vinci. Da Vinci'yi sizi yemeğe gönderiyor. <gülüyor> <edeceğim>. <gülüyor> Hadi bakalım. Evet. Peki son sorumuzla bitiriyorum. E, i̇zleyenlerimize, Gelecek Bilim'de izleyicilerinize, sizin izleyicilerinize size en etkileyen kitap, film dizi veya bilgisayar oyunu olabilir. Evet. Tavsiyeleriniz nelerdir? E, beni en etkileyen kitap, çocukluk yıllarında okuduğum bir kitap. E, dedim ya, Jules Verne'in İki Yıl Okul Tatili. Hmm. Neden olduğunu da söyleyeyim. O zaman şey düşünmüştüm yani, iki yıl nasıl okul tatili olur ya? <gülüyor> çocukluk hayali değil mi? Bak, İki yıl okul tatili abi. iki yıl gitmiyorsun okula. Her gün sokakta oyun oynuyoruz. Yani e, gerçekten güzel bir kurgu. E, bugün konuştuğumuz o şey var yani okula gidiyorsun da tamam da okulda ne öğreniyorsun? O zamanın neye harcıyorsun? Belki o iki sene çok başka bir şey yapacaksın. Yani belki süper fotoğraf çekmeyi öğreneceksin. Ne biliyorsun ki? Hani bir şeye merak salacaksın ve onun üzerinde uzmanlaşmaya başlayacaksın. Bana böyle bir şey etkisi vardır iki yıl okul tatilini yani. Her o kitabı düşündüğüm zaman Allah'ım iki sene okul tatili alacak, yazları deli günü gezeceğim, arkadaşlarımla oynayacağım hissi verir. Beni motive eder yani o kitap. Ondan benim Hı -hı. için çok kıymetlidir. Her zaman en böyle motivasyonum düşük anlarda bile o kitabı düşünürüm tekrar. iki yıl okul tatili. O hikayeler, maceralar. Ben biraz o dönemdeki o çocukluk hayallerini çok seven biriyim. Bugün de kendi işimi yaparken ondan çok motivasyon alıyorum. Gerçekten çok hatırladığım şeyler. Yani o, o yıl okul tatili, kendi ekibimizle de öyle çalışalım. Hadi işte şey yapalım, bunlarla gibi maceraya atılalım, deneyim kazanalım. Böyle baktığım için ben çocuk kitaplarında kaldım, pek büyüyemedim. Vallahi Jülven yani çocuk kitabı gibi, yani tabii ki çocuk kitabı bir şey değil, aşağılama kesinlikle değil ama... ...Jülven'in kitapları müthiş kitaplar. Yani Celal Hoca'ya sorduğumuzu da hep onları öneriyor. Ben de en son Ay'a Seyahati okudum. Hmm. Şimdi şey okumak istiyorum. Mesela okumadığım eksikliğim. Arz'ın merkezine yolculuğu okumak istiyorum. Yani müthiş hayal gücü. Yani işte Ay'a i̇şte. Seyahati adam yazıyor. Tabii ki mermiyle falan gidiliyor ama hani sonunda hmm. 69'da gidiyoruz. Yani bunlar hiç boş şeyler değil. Peki film ve oyun hocam? Lord of the Rings. Bir numara film. Oh. Ben gerçek bir fanıyım. Yani 500 kere veya 1000 kere abartmıyorum. Deli gibi izledim. Her sabah okula gitmeden önce bir CD'sini izleyip giderdim. Konser otları. <gülüyor> ya Nisan <işte gülüyor> da burada. Billator işte fanı da. Harikaydı. Ya, Harikaydı ya. yani. Gerçi çok büyük bir fanıyım. Dediğim ya her sabah okula gitmeden önce mutlaka CD'sini takar, yemeğimi yerken onu izleyerek giderdim. O kadar benim. Bir de o dublajı mükemmel dublajı. Yani dublajdı. Hiç... Dublaj mı altyazı mıydı? Yok, sizin? direkt alt yazıydı. Hiç dublajdı. Dublajı bir kere falan izledim. O da bir arkadaşımız çocuğu vardı o diye şey yaptık. Ben, ben dublajı genel... başladım. Yani, yani dünyanın en iyi dublajı olabilir. Çevirmeni de çok Hı. iyi bir çevirmen. Ee, bir tavsiyem var hocam size. Zaman din... Belki izleyemezsiniz ama dinleyebilirsiniz bir iş yaparken belki. Legendaryum Türkiye kanalında bir e, Yüzüklerin Efendisi uzmanımız var Zafer abi. Zafer abiyle biz gelecek birbirine de Orta Dünya'nın psikolojisini analiz ettik. 3 saatlik Allah. bir yayın. Allah. Ee, Allah tavsiye ederim. O kadar Şenlik zaman. mi? Şenlik ortalık. Ya onun edeyim. psikolojisi müthiş ya. Adamın ya Tolkien'in kurguladığı dünya olağanüstü bir dünya işte. İki yıl okul tatili. Sürekli. <gülüyor> <gülüyor> Hobbitler var, elfler var, var oğlu var, orklar var. Ve yani böyle bir hayal gücünü nasıl kurdun arkadaş ya? Böyle bir evren nasıl inşa ettin? Yani hangi arada ne yerde buldun da böyle bir kitap yazdın? <gülüyor> sapıkça eski kitaplarını falan aldım yani o e, eski tarih şeylerim silmarillion Silma falan evet ya yani onları falan okumaya çalışıyorum ağır kitap ağır o din yani... kitabı gibi yani kutsal kitap gibi çok, çok ağır. ağır evet yani hikayeler kurgular dedim bu ne arkadaş yani sen <gülüyor> nasıl neden bunlarla uğraştın yani ne, haritası var hocam yani haritasını çizmiş dil 3- dört tane dil yaratmış sırf bunun evet. için bir evet. dilin iki lehçesi var falan, elfçenin iki ya. lehçesi var yani alfabesi o var abi. mükemmel ve ondan sonra gelenler de hani Tolkien'i çok sevenlere böyle biraz şey yapıyorlar ama yani neden Hı. yeniden boş değil yani. Tolkien'den sonra gelen edebiyatın etkisi edebiyatı etkisini görüyoruz yani trolldür elftir ondan önce yok yani adam oyun koyuyor. İşte oyunlar, <gülüyor> TRP. Yaratıcısıdır Tolkien e evet, yani, evet, ya. evet. en sevdiğim oyun Diablo'dur benim anıdan yani. Oyunu da sor onu soracaktım çok güzel. O zaman. <gülüyor> Kitap iki yıl yaz tatili Jülvern, film Lord of the Rings üçlemesi Aynen. ve oyunda da Diablo 2 mi diyebiliriz? Diablo. Diablo 1, 2, 3 ama benim için bir yani en güzel anım Diablo 1. Hı -hı. En heyecanlı günler Diablo 2, Diablo 3 şey yani çıktığı zaman ya Hı -hı. Avrupa'dan sipariş ettim yani. Hani şey Kitabını, bilmem ne CD'leri, yapım aşamaları hepsi var büyük kitapları. Hı -hı. Ama o beklenen etki gelmedi Diablo 3'te tabii yani. Ondan sonra söndü. Bence bitti Diablo serisi orada. Evet. Yapamadılar. Çünkü o ekip ayrıldı. Hı -hı. Ana ekip. Diablo 2 ve 1'i üreten ekip ayrılınca bütün ruhunu kaybetti oyun. Tamamen bir pazar şu anda orada yani. Mitik. Eski de. oyunlar gibi. Ben şu an mesela bu kadar bilgisayarlar var. Teknoloji var. GeForce <gülüyor> falan. Now GeForce'dan falan. şey <gülüyor> oynuyorum hocam. Middle, Battle for Middle Earth var ya. <gülüyor> strateji <gülüyor> oyun Onu oynuyorum. Evet. Çok güzel Hadi. yani. Tekrar tekrar. Yani Eski oyunlar gibisi yok ya. Tabii tabii neydi o bir tane oynandı ki ya strateji oyunu. Yok işte şeyler gelirdi. Ülkeler falan birbirleriyle savaşırdı. Strate Civilization mı? Civilization değil. Onun da atası. Age of i̇şte, Empires. Age of Empires ya. ya Age işte. of <gülüyor> Empires 3 hatta yani. <gülüyor> 2 3 3'ü ben çok severim. O kızıl derililer falan mükemmeldi o gemiler. Muhteşem. Çok güzel. Red Alert vardı gene o zaman strateji oyunları şeyleri falan ama Diablo da benim için Başka seriyedir. Abi. Büyük bir hayal. Bir Diablo biz abi bir evde toplanırdık. Hmm. E, son kişiyiz. E, evin içinde bir tane küçük tüpümüz vardı. Bilgisayarın yanına koyardık tüpü. Üstüne çay. Devamlı çay kaynar. Hiç bitmez. <gülüyor> Öyle bir şey düşün. Böyle salonda yataklar var yerde. Farz et sen oynuyorsun Diablo'yu. <gülüyor> sen yoruldum. Sen <gülüyor> yatarken birini kaldırıyorsun. O kalkıyor. Oturuyor. Yüzünü falan yıkayıp tamam ben başlıyorum diyor. Uyuyorsun sen. Ve böyle devam eden bir dünya dışı. Günler, hastalarca, aylarca. Evet. Hastalık. Çok <gülüyor> çok seviyordum. Sonra şu an artık. İstesem de oynayamam tabii bitiyor, zaten. Bitiyor tabii. Evet. evet. Peki hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Biterken Nerede? şöyle yapıyoruz biz. Böyle bir taktiğimiz tamam. var. Ünlümüzün bir başka ünlü arkadaşını challenge olarak bu programa çağırma, meydan okuma hakkı veriyoruz. Böyle davet ediyoruz. Hmm. Hangi ünlü arkadaşınızı davet ediyoruz? Yalnız şöyle, ulaşamadığımız için şunu isteyeceğiz. Buradan ne? davet ediyorsunuz, sonra da bize yardım ediyorsunuz ulaşmamıza. Hani şimdi zor oluyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Abi size kime ne diyeyim, dur bakayım düşündüm. İlk aklıma gelen, yani nasıl nasıl bir ünlü arkadaşım. <gülüyor> İzmir yani, arkadaş kabul edebileceği, <gülüyor> buradan söyleyebileceğiniz bir arkadaşınız. Ee, ünlü bir arkadaşım, buradan söyleyebileceğim bir arkadaşım. Ama ünlü olacak bir de arkadaşım. Çok ünlü olması gerek <gülüyor> <gülüyor> Valla, direkt arkadaşım. Hmm, şimdi küt diye gelmeyecek ki, şunu alın diye. Çok insan var aklımda, kimi öneriyim size? İçinizden hocam kim ya, geliyor? Aklımdan gelen Gökhan Türkmen geliyor. Tamam. Ta davet eder misiniz? Gökhan Türkmen seni ünlü bilime... <gülüyor> Gökhan Türkmen gelecek bilimde e, ünlü bilime e, seni davet ediyorum buçyalıçta. Eminim sen çok güzel işler çıkaracaksın burada. E, senin böyle düşüncelerin olduğundan eminim. E, bu bu programa da çok renk katacağını düşünüyorum. Tamam işte. Davet ediyorum. Hocam çok sağ olun. Çok teşekkürler. Bu kısmı atacağız kendisine. Tamam, çok atın. çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Ee, güzel bir sohbet oldu. Ben çok keyif aldım. Aynı şekilde. Kaydettiniz mi bunu? Hocam siz açmışınız ya. Lütfen <gülüyor> kapatırken save deyin. Aman deyin. Biz YouTube'a atacağız sonra. <gülüyor> tamam IG şimdi. IGTV'nize siz kaydedin. Biz oradan tamam. indiririz. Sonra tamam. siz kaldırabilirsiniz. Ama lütfen IGTV'nize koyun hocam. İnşallah becerebiliriz. <gülüyor> Kapatınca İnşallah. soracak size. Hemen kapattığınızda tamam. bir şeye tıklamayın. Soracak. kaydettiğin tamam. IGTV'ye paylaştın hocam büyük bir sezon orada. Çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Deniyorum şimdi. Her şey güzel olacak. Video